Herkese Selamun Aleyküm Arkadaşlar bugün sizlere TET, IET veya branş deneme analizleri nasıl yapılır onu anlatacağım ve bunun yanında pdf'ler de var hemen şöyle göstereyim şu bir branş deneme analizi Tabii çok net gözükmeyecek birazdan kamera geçeriz masanın üstüne oradan daha iyi görürsünüz bir de bunlar var bunları daha önce bahsetmiştim ama bu sefer Nasıl doldurulacağına geçeceğim ve kendi yaptığım taktiklerle ve sonradan geliştirdiğin taktiklerle sizlere anlatacağım başından sonuna. Nasıl deneme analizi yapılır. Bunların pdf'ini açıklama kısmında bırakacağım. Oradan indirebilirsiniz kendinize. Arkadaşlarınıza da falan da gönderin. Onları da yapsın. Herkes kadansın bu sene Allah'ın izniyle. O zaman buyurun videomuza geçelim. Mesela diyelim ben acil AYT deneme sınavı çözdüm. Ayet'e matematik çözüm diyelim. Tamam. Alıyor mavi kalemimi. Şuraya yazıyor. Ders. Hangi ders? Ayet Mat. Çok çirkin bir yazım var. Neyse. Mesela 5. ayın 20 2021 Ben çok çirkin yazdım ya. Neyse. Tamam bir şey olmaz. Çok önemli değil. Yayın ismi Acil. Gerçekten çok çirkin ama Neyse sıkıntı yok. Soru sayısı 40. Doğru sayısı diyelim 25 doğru var. Yanlış sayısı 2 olsun. 27 yaptı. 13 tane de boşum var o zaman. Kaç dakikada çözdüm? 43 dakika diyelim mesela. Şu bilgi eksikliği, bilgiyi kullanmamak şu tarafları nasıl dolduracaksınız? Onu hemen açıklayayım size. Şimdi bunu bilgi eksikliğinden diyelim. Bir tane soru, 13 tane sorumuz boş ya. İki tanesi yanlış. Bu bilgi eksikliği iki tane... İki tane soru olsun diyelim. İki tane soruda bilgi eksikliğim varmış, yapamamışım. Sonra bilgi kullanamama yok mesela diyelim. Yorum eksikliği, bir tane yorum eksikliği var diyelim mesela. Yanlış yorumma. Yani burada ben attığım sayılar tam tutmaz ama siz e, analizi yaparken bu şekilde yapınız. Derin düşünememe vesaire. TET kısmında bu olasılık yani bu olasılık yüksek, derin düşünememe olasılığı vesaire. Görememe, dikkatsizlik, işlem var. Mesela işlem hatasından soru kaçırabilir. Diyelim işlem hatasından 3 soru kaçırdım. Yazdım mesela. Sonra bu şekilde hepsinde olacak mesela. 2, 1. Sonra bunların hepsini topluyorsunuz. Şurada ortalama kısmım var. Şöyle 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 bölü 10, 2. Ortalama 2 şeyim var. Ee, bilgi eksikliği. Total 10 denememde. Ortalama 2, bilgi eksikliğim 2. Mesela burada hepsini yapacaksınız en son e, şu alt kısımda da mesela yanlış bir de eksik konu var buraya şey yazarsınız, mesela polinom ilk denemde polinom eksik ikincisine fonksiyon üçüncüsünde işte e, ne diyelim EBOB, ebop EKOK. bunu böyle yazıyorsunuz mesela burada bir de fonksiyon olsun burada polinom olsun Mesela burada toplam e, fonksiyon 1-2-3 kere yazdık ya o zaman fonksiyon çalışılacak abi fonksiyon demek ki eksik polinom 2 kere yazdık diğerleri birer kere mesela o zaman bir polinomda soru çözümü veya kısa bir tekrar vesaire, bu diğer konulardan da kısa tekrarları yaparsınız kendinize soru çözersiniz üstüne branş deneme analizlerini bu şekilde yapın e, mesela diyelim şey denemesi çözdüm bir tane bunu geç. Ben de TYT denemesi çözdüm. TYT ne var? Altın karma limit. Diye limit çözdük tamam Ben şimdi bu aldım. Bu limiti çözdüm. Bunun ilk önce genel denemenin analizini buraya yazacaksınız. Sen yazacaksın abi tek yayınları işte 24 soru. Bu normal deneme analizi. Burada söyle netlerinize bakacaksınız bu artışı. Burayı her deneme çözdükten sonra işte doğrunun yanlışını buraya yazacaksın. Okey. Bu e, sizin sizin Artışınızı gösteren bir tablo olacak. Bunun dışında branş deneme analizine şey ekleyeceksiniz. Bu TET deneme analizlerine ekleyeceksiniz. Nasıl? Yani ben Türkçe çözdüm mesela. Şimdi diyelim bu Türkçe olsun. Tamam mı? Genel deneme analizleri içinde şey kullanıyoruz. Kırmızı renge kullanıyoruz. Siz iki farklı renk de kullanabilirsiniz. Yani başka iki farklı renk. Mavi kırmızı yerine başka yeşil kullanırsınız. Ne bileyim mor kullanırsınız. TET için mesela diyelim TET denemesi çözdüm ama TET denemesinin Türkçe kısmının analizini burada yapacağım. Mesela şu an bunun Türkçe olduğunu fark edin. İşte, ayın 8'inde, e, 8. ayın 20'si, 2021. Bu tarih saçmamış. Temmuz oldu. Temmuz mu oldu? 8. Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos olmuş. Yanlış saymış. Mesela o kadar yanlış. Yazın çok çirkin. Biliyorum ama önemi yok. Şimdi mesela bu rengin farklı olması, Demek ki bu branş denemesi, bu da bölüm denemesi. Bunları da aynı şekilde analizini yapıyorsunuz. Ortalama işte en çok hangi şeyden yanlışınız var onu görüyorsunuz. En çok hangi konuyu çalışmanız gerekiyor onu görüyorsunuz. Bu konular, yani şuradaki konular ağırlık vermeniz gereken konular. Ağırlık ver. Hayatımda gördüğüm en çirkin yazı yazıyorum şu an. Çünkü önüm çok kalabalık. Neyse tamam bu da ağırlık verdik. Ee, bu kısmı ilk dolduru, Hani Şu analiz kısmını iyi yapın. Burada sadece biz mesela şu an Türkçe için yaptık ya, bunu diğer dersler için ne yapıyoruz? AYT matematik. AYT denemesi çözdüğünde, AYT denemesini yine bu kısma geçireceksin. Bunun pdf'leri var zaten. AYT denemesini bu kısma geçireceksin. Sonra AYT denemesinin matematik kısmını buraya yazacaksın yine. Genel denemeleri, branş denemesi çözmüş gibi farz edip buraya yazacaksın. Bu şekilde elindeki tüm denemelerin analizini yapmış oluyorsun. Sadece bölüm denemelerinden değil de, Genel denemelerini de analizini yapmış olacaksın. Bu da geçen sene yazdığım bir nottur. Bu şekilde aklınızda saklanan sorular olursa mutlaka yorumlara yazın. Umarım faydası olacaktır sizlere. Açıklama kısmından indirin. Kendinize kullanın. Çıktısını alın. Yani şöyle bundan iki tane çıktı alın. TET deneme testinden iki tane. AET deneme testinden iki tane. Bundan da işte en az 11 tane alın. Sonrasında arttırırsınız zaten. Çünkü dert dersi yazacaksınız ya. Bu sadece AYT e Matematik, in. diğeri sadece Türkçe'nin vesaire olacak. En az bir 11 tane, hatta gidip 20 tane de çıkartabilirsiniz. 10 tanesi dolduktan sonra diğer 10'luya geçersiniz. mesela. AYT e Matematik 10 tane bitti. 11. derime geçeceğim. Yeni bir tanesini AYT e Matematik yazıyor. Ya da AYT e Matematik 2 yazarsın. Orada şey yaparsın, doldurursun yani. Kendi kafana göre doldurma. Buraya doldur. Analizini sağlam yap. Analiz yapmak çok önemli arkadaşlar. Netlerin artışında analiz çok önemli. Bak. Bu netlerin artışında hep analiz faydalı oldu. Şu netlerin artışında hep analiz faydalı oldu. Yani analizi gerçekten çok önemli. Analizlerinizi yapın. PDF'lerde açıklama kısmında. Arkadaşlarınıza mutlaka bu PDF'leri de paylaşın. Umarım anlatım taktikler işinize yaramıştır. İnşallah işinize yarar. Ben bu yöntemleri kullanarak deneme analizlerimi yaptım ve netlerimdeki atışla sen görüyorsunuz şey kısmında. TYT deneme tra kısmında gördüğünüz oradaki netlerdeki atışları. Arkadaşlarınıza gönderin. Onlar da eee Hedefşehir Üniversitesi için güzel deneme analizleri yapsınlar. Daha güzel yerlere gelsin herkes. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.